Ee, geçen videoyu izlediğimde sesim baya çok çıkmış. Yani baya böyle yankı falan yapmış. Bir şey olmuş. Sesim baya çok çıkmış arkadaşlar. Ee, geçen videoda. Baya çıktığı için ben bilgisayarın sesini biraz kıstım şöyle 4700'de. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, Brawl Stars'ı dün çekemedim. Counter Strike yüzünden. Bugün bu Counter Strike'ı Canlıyız arkadaşlar. Ee, bu arada ben hani şimdi bu çok iyi oynayamadığım için onun ötürü e, birazcık alıştım aslında. Hani kontrollerine falan biraz alıştım böyle. Birazcık elim alıştı oyuna. Birkaç tane düşmanı öldürebiliyorum. Yani öyle çok da kötü değilim. Şu anki halinde Evet girdik. Şimdi e, bir ağız oldu galiba. Tekrar bağlanıyor. Bir şey oldu arkadaşlar bilgisayara. Önde programı kapat falan bir şey çıktı. Ben tekrar kapatıp açıyorum şimdi. Bekleyin. Sesim bayağı çıkmış herhalde. Bilgisayarın sesini kısıtın. Bu sefer az çıkar diye düşünüyorum. Evet bu sefer girdi oyuna. Şimdi bir saniye aç, açmaya çalışıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi e, geçeceğim 3 koydum ismimi. E, zaten diğer videoda fark etmişsinizdir. Yanda bir tane ok işareti vardı sarı. E, üçüncü seviye oldum. Bir şekilde böyle öğrenmeye başladım oyunu yavaş yavaş. O yüzden bu süre video atmadım kanal zaten Bundan sonra daha azar atacağım arkadaşlar yani Bazen sıkışık oluyorum sürekli video bekliyorsunuz Evet match'in hazır diyor Yine aynı yerde oynayacağız maalesef Burada yaparlamıştık ee, Ateistleri seçiyorum arkadaşlar baştan Şimdi nasıl bir başlangıç yapalım şöyle Burada atlamıştık atılıyor musunuz? <gülüyor> Arkana bakıyorum. Şurada bir tane var. Bir dakika. Evet. Artı olarak öldürdük onu. Artı olarak öldürdük ne demek diye soracaksanız. Yani bir o adam vurdu ilk önce. Sonra ben vurdum. İkimizin kuşunda işlediği için. iki kişi birden öldürdü saygı. Bir ben bir de o. Bakıyorum. Var. Ya o kadar mermi sıktım ama bu hile. Arkadaşlar burada bu hile. <gülüyor> Bunlar oyunda hile açıyorlar. Bazen mikrofonu açık da konuşabiliyorlar. Can ders gibi düşün yani alttan mikrofon açıyorlar konuşuyorlar. <gülüyor> evet, süperdi. Çok Çekit bence, bir dakika. Bir dakika. Kendisi de başlamasak olur iş. Bunu yendik. Tamam. 2. 2. Tamam. Bu da gitti. Beni değiştir. Fark etmişsinizdir biraz alışıyorum artık. Ya yalan, yalan saymıyorum. Saymıyorum. Hile, hile. Boş yapma. İlerliyoruz Of Ateistmiş onlar e, Niye hep ilk önce ben yani Niye ilk önce ben Tamam Evet yavaş yavaş Alışmaya başladık anladığınız kadarıyla Bayağı bir kişi öldürdük Zaten Hayır oyunun maksimum kişi sayısı altı. Evet sen de öldün İyi oldu Heh. Boşa yakaladım Selam Eğilmeyi öğrendim bu arada Şöyleymiş Geçen videoda da göstermiştim ama Neyse Bunu sonra konuşuruz <gülüyor> Gördünüz mü? Atlayışı gördünüz mü? Eyvah terörüste al <gülüyor> Hadi be Öldürecektim Tamam tamam <gülüyor> Dönüp dolaştık iyice ya Hile hile Hile o kadar sıktım üstüne hile Ölmesi lazım Hile hile Hile olarak sayalım Çeti git Hile Hileyi açıp açıp oynuyorlar Hile açıyorlar Tak ucu tak, ucu tak ucu tak ucu tak ucu tak Ucu tak Uçsuz olmaz zaten bunda Bolçura alındı bu arada ya, Ondan satın alıyor şimdi paraya. <gülüyor> evet. Kimse yok. Niye kimse yok? Birisi var ya bunlar da. Evet yeni silah. Hop. Evet Öldürdük Çok iyiydi. Arkadaşlar gördünüz mü? Kanı var oradadım. adamın. Şaka yaptım şaka. Boya. Bu arada eee bu oyunu çok küçük kişilerin oynamasını tercih etmiyorum. Genellikle 13 ya da 16 yaş üstleri için kullanılıyor. <gülüyor> Çok güzel. Efsane istiyorum kendimi şu anda. Herkesi tek tek indiriyoruz böyle. Evet maç bitene kadar idare edeceğiz. Evet bu hileacı, bu arkadaş hileacı, hileci için herkesi böyle alıyor kolay kolay. Oyunda hiri açtığınız zaman e, karakterinizin canı da çoğalıyor bayağı öyle <gülüyor> Öl artık Evet görmüş olduğunuz gibi ya Biraz elim alıştı Ama çoktan var. <gülüyor> bu arkadaş da kesin ya bilemeyiz belki yapmıyordur kendisi normal oynuyordur Bu da bu hivacı bu hivacı bu kesin hivacı Arkadaşlar yani beresh alıyorlar. Yoksa bizim gibi böyle yarım saatte öldürürüz birbirimizi. Hani tamam, Hira açmadan oyna oynasan neyse de. Be. Hira açarak oynamak nedir ya? CSGO yeni gelen bir şey değil bu arada. Bu oyun 10 ee, sene önce çıktı zaten. İlk geldiği tarihten böyle böyle bir Hira var. Buna CSGO virüsü adını veriyorlar. Evet. Hani ben şimdi bir kişi öldürdüm ya Bir mı güzük <gülüyor> illa Yabancı biri konuşuyor Bize bir şey söylüyor Ama ben cevap vermiyorum Selam ateistler Elbaş ateister. Vaka Evet Koş koş koş koş koş koş koş Ateisto Niye ateş ediyorsun? Bizim takımdan Kimde? Kim mıdır bana? Gitti hocam Şu sağlık aşısını bassam izin verir misin? Of eğilerek ateş ediyor Kimdi oradaki o zaman? Adamın arkasından bir kişi daha ateş etti Oradaki ateş eden kimdi? Ateist miydi, terörist miydi? Kimse yok. Var bir Kimse yok. Var bir tane terörist. Evet, maçın bitmesine çok az kaldı. Hep aynı kişi, hep aynı kişi. Siz seçelim. Selam Sen de iyilecisin Tabii. Ya yani aniden önüme adam çıkıyor ama Ne yapabilirim yani Burayı da söyle Maalesef buradan atlamak zorundaydı Öl artık An, an, an, an, an, an. Atış ediyor şu anda bana. Sağ solu, sağ solu, sağ solu. Numara saklanması kaçtı ama. Saklanma taktiklerini benden hiç kimse bilemez bu oyunda. Ya hiyerci der ya. Şu Tom mobil nedir ismi? O hiyerci kesin. kilini çalmıyorum sen başka yere git öldürdüyse öldürdü bir daha adamı gösteriyorsun iyice gıcık ediyorsun insanı <Gülüyor> bu arada ben oyun beğenmiyorum yani alıştığım sürece olsa bile hala beğenmiyorum hile işte hile hile <Gülüyor> Sonra biz bölümleri geçemediğimiz zaman önüne hani teklif getiriyorsunuz insanların paralarını alıyorsunuz 3 kağıtlıyor Bırakın yani. Evet birinci bu Birinci kim? evet rütbeden yükseldik birazcık Çok az yükseldik ama ee, Şimdi videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar Bunun hani Evet dördüncü bölümü gelmeyecek diye demiştim ya da kanarımı değiştiriyorum. Dördüncü bölümde gelecek ama o 2-3 gün sonra falan gelecek. Şimdi ben oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar bir dahaki bölümde yarına geliyor. Ve bay bay.